Herkesin hakkında şu soru, dün piyasalar niye düştü? En azından benim aklımda bu soru var. Çünkü dün şu videomda açıkladığım gibi ben Powell'ın açıklamalarını şahince değil güvercince buldum. Bunun sebepleri dün anlattım ama biraz sonra detayına azıcık daha gireceğim. Buna karşı borsalar düştü. Özellikle son yarım saatte acayip sert düştüler. Altın ve gümüş gibi riskten kaçma vardıklarında ise yükselişler oldu. Allah Allah dedim. Acaba benim kaçırdığım bir şey mi var Powell'ın konuşmasında? Meğerse yokmuş. Sağ olsun YouTube'da bir takipçi bir yorum yaptı. Hocam dedi. Powell konuşurken aynı zamanda de konuşuyor. Düşüyordu. Amerikan Hazine Bakanı ve Yellen'in söyledikleri esas piyasaları düşürdü. Çok sevdiğim YouTube kanallarından bir tanesi Financial Education. Orada olayı yakalamışlar. Bakın burası Powell'ın konuşma anları. Borsa gayet normal yükseliyor. Sonra bir düşüyor sonra bir daha sert düşüyor. Çünkü şurası aynı zamanda meğerse Yellen'in de konuştuğu zamanmış. Ve Yellen ne diyor? Amerika'da mevduatların tamamına garanti vermeyeceğiz. Bunu düşünmüyoruz diyor. Piyasada asıl korkutan bu. Çünkü bankalara olan hücumu tekrar hızlandıracak bir atak bu. Yine Financial Education kanalında Netflix, Tesla, Snow, Uber, PayPal gibi pek çok dünkü gelişmelerden tamamen alakası hisse senetlerindeki hareketleri de göstermiş. Onlar da tıpı tıp aynı harekette yaşanıyor görüyorsunuz. Hanfendi konuşmaya başlayınca... Borsalar çöküyor. Şimdi bu niye önemli? Çünkü maalesef bazı takipçilerimiz maç izler gibi skor peşinde izliyorlar meseleyi. Diyorlar ki bak hocam sen sıfır artacak dedin. Arttı 25. Üstelik borsalarda bunu çok kötü cezalandırdı. Demek ki çok şahince bir açıklama vardı. Hayır sevgili dostlar şahince bir açıklama yoktu. Ve dün borsaların düşeceğini tutturanlar tamamen tesadüfen tutturdular. Neden öyle düşünüyorum? Çünkü Powell dün şahince değil güvercince konuştu. Zaten onun konuşması sırasında piyasada bir sorun Bunda yoktu. ne demek güvercince çok net söyledi bundan sonra sürekli faiz artışı yapmamıza gerek yok ancak ihtiyaç duyarsak bazen yaparız dedi ve ilk yapacağımızda muhtemelen Mayıs'ta olabilir dedi bundan daha güvercinde duyabilirsiniz banka batışları başlamadan hemen önce Konge toplantısı ne demişti çok daha uzun süre çok daha yüksek tutacağız faizler demişti ve daha yukarı gitmemiz gerekebilir. Piyasa %6 6.5'luk faiz fiyatlıyordu. Dünkü konuşmadan sonra piyasa faiz fiyatlamasını tamamen değiştirdi. Powell dedi ki %5.1 civarında tutacağız gibi gözüküyor. Yani bu bizim FOMC üyelerinin ortalama vardığı sonuç. Piyasa ise faizlerde düşüşü değerlendirmeye başladı. Bakın onu da bu görselle anlatmaya çalışayım size. Bu grafikte ne görüyoruz? Bu grafikte Amerikan hazine kağıtlarına yatırım yapanların gelecek öngörüsü görüyoruz. Ve çok önemli bu çünkü onlar piyasayı çok şekillendiriyorlar ve gerçek profesyonel yatırımcılar hisse senedi pazarlarına değil burada oluyor. Hisse senedi pazarlarında çünkü duygusal alış de çok var dün yaşadığımız gibi. Burada ise son derece mantıklı, rasyonel insanlar geleceğe bakıyorlar ve Powell'ın konuşmasını şöyle okudular. Mayıs ayında bir yükseliş olabilir fakat daha sonra Haziran, Temmuz Eylül, Kasım ve Aralık aylarına indirim gelecek. 2024'ün birinci ayının sonunda faizler nereye inecek? %4.2'nin altına doğru iniyor olacak. Şu anda %5-5.5'lardan bahsederken %4'lere gideceğiz diyorlar. Piyasa fiyatladı bunu. Piyasa faizlere indirim geleceğini fiyatladı. Çünkü Powell'ın konuşmasının arkasını doğrusu anlattılar. Yani kusura bakmasınlar. Burada yorum yapan bazı ekonomistlerin İngilizce yetmiyor galiba sözcükleri ayır etmeye. Çünkü FED konuşmalarında veya FED tutanaklarında... Nüanslar önemlidir. Buradaki temel nüans da sürekli artırmamıza gerek yok. Zaman zaman gerekirse artırırız. Dünkü konuşmada şahince kulaklara gelebilecek tek konu var. Faiz düşüşlerini düşünmüyoruz bu sene dedi. Ne demesini bekliyorsunuz? Zaten öyle bekliyorduk. Faizlerin önce durmasını bekliyoruz biz. Düşüşe hemen açıklamaz ki. Çünkü dün düşüşü açıklasa bütün finansal dengeler kaybolur, finansal disiplin kaybolur. Para bollaşır bir anda. Bunu istemiyor. İstediği şey biz kontrol altta görüyoruz meseleyi. Açıkladı uzun uzun. Enfektedir. Enflasyonun çoğu kaleminde düşme var. Nerede yok sadece hizmetler tarafında yok. Orada da aslında hizmetleri canlı tutan maaşlarda ilerleme yok gerileme var. Kiralara enflasyonun yansımasının, gecikmesinin farkındayız. Daha ne diyecek adam güvercin olmak için? Ve aslında piyasalar onun güvercince olduğunu doğru okuyorlar. Ama sonra Yellen çıktı, işleri tamamen karıştırdı. Bu Yellen'in açıklaması bugün piyasaları bir kez daha vurabilir. Çünkü Amerika'da bankalarda stres var. Bankalarda stresin olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü o pencereden boyuna para kullanıyorlar. Yelen'in dünkü açıklaması bankada mevduat sahiplerini ürküttü bence bugün ve bugün küçük bankalara saldırı gelebilir. Bu küçük saldırıda bugün borsaları biraz karıştırır ama açıkçası işimize gelir çünkü Pavel'ın dün söylediklerini yutmasın sağlarız. Pablo dün ne dedi? Bankalarda olay kontrol altında daha fazla büyümesi izin vermeyeceğiz, denetleyeceğiz dedi. O konuşurken öbür tarafta Yelen bambaşka şeyler anlatıyordu. Ben bu nedenle dünkü konuşmaları çok olumlu okuyorum. Piyasanın bu geri çekilişi benim gözümde yanlış anlama, üstte binen zamanlama, algoritmalar, bir sürü şeyden ama Powell'ın konuşmasından değil. Umarım net, açık olmuşumdur. Şimdi buradan size sevgili takipçilerime bir de mesajım var. Lütfen açıklamaları, tahminleri skor kart tutar gibi tutmayın. Hoca sıfır atacak dedi 25 bas puan arttı. Hayır, nüanslar önemli. Ne demiştim o videoda? Aslında sıfır atması gerekiyor. Sıfır artacağını bekliyorum. Ama kuyulu dik tutmak için 25 bas puan gelebilir. Hafta boyunca yayınladığım diğer videolarda da banka krizi yatıştı gibi 25 bas puan daha olası gözüküyor dedim. Bu kadar net. Böyle bir anlık skor alma çabasında lütfen olmayınız. Çoğunuz öyle değilsiniz biliyorum ama bazen aşağıya öyle yorumlar geliyor ki. Bir de lütfen yorumlarımızda küfür, hakaret, kötü söz bunlara yer yok. Bu kanalda izin vermeyeceğiz biz bunlara. Biz çünkü burada gelişmek için varız. Analizlerde, tahminlerde ileride yanılacağız da. Burada yanılmadık. İleride yanılabiliriz de. Piyasada her an sürprizler var. Ben burada YouTube ve Haddin Aşk Kulübü üyeleriyle canlı yayındayken Yelen'in yanda yediği haltları ben nereden bileyim? Bu tip hatalar da olacak mutlaka. Ama birbirimize saygı göstereceğiz. İyi niyetli olacağız çünkü birlikte gelişmeye çalışıyoruz. Gelişme demişken bu akşam önemli bir Amerikan hisse senedi daha değerlendireceğim. Maraton. Maraton niye önemli? Çünkü Maraton bir Bitcoin madencisi. Maraton inceler aslında Bitcoin madenciliği ekosistemine bir göz atmış olacağız. Eğer o videoyu izlemek istiyorsanız o üyelere özel aşağıdaki katıl tuşuna bir basmanız yeterli. Ben elimden gelince en güzelini yapmaya çalışacağım sizler için. Birbirimizi besleyelim, destekleyelim, geliştirelim. Çok daha iyi olacak. Sevgiyle kalın, hoşça kalın Her zamanki gibi soru ve yorumlarınızı bekliyorum.